Merhaba kanalıma hoş geldiniz, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın, iyi seyirler. Heyecanla beklenen Dünya Kupası 2018 Rusya'nın ev sahipliği ile, 14 Haziran Perşembe günü Rusya'nın, Suudi Arabistan'ı 5-0 yenmesiyle muhteşem başladı. Cuma gününün ilk maçı, A grubunun ikinci maçı olan, Mısır-Uruguay maçı olacak, Dünya Kupası'nın ikinci günü oynanacak, iki takımın analizlerine geçelim.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 ma yönelik oyunları ve defansif kısımda da etkili olmaları Dünya Kupası 2018'e renk katacaktır. Mısır'ın ise çok fazla şansı yok, gruptan çıkmaları zor gözüküyor. Peki Mısır ve Uruguay maçı istatistikleri nedir? Maçı kim kazanır işte detaylar. %13 oranla Mısır kazanabilir. %62 oran ile de Uruguay maçı alabilir. Maçın berabere kalma olasılığı ise %25. Muhteşem bir futbol şöleni bizi bekliyor olacak. Turnuva analizleri devam edecektir. Bizi izlediğiniz için teşekkür eder. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.